Evet şimdi maintainability anlatalım hızlı bir şekilde. Zaten çok e, tek bir panelden oluşan bir ekran çok basit bir arayüzü var. Şimdi maintainability ve reliability prediction aktif ettim. Maintainability aktif ettiğinizde gene üst tarafta system tree bu reliability prediction'da kullanılacak aynı sistem. Yani ürün ağacı üst tarafta olacak. Alt tarafa da sadece bir tane sekme geliyor. Maintainability data diye şu altta gördünüz. Şu diğerleri prediction'dan dolayı gelenlerdi. Bu maintainability data'da şunu yapıyoruz. Tek tek buradaki komponentleri ya da Alt sistemleri genelde seçip hangi bakım taslığı arızalandığında hangi bakım uygulanacak bunu giriyoruz. Bu kadar. Mesela motherboard arızalandığında. Ee, intermediate seviyede. Tabi burada bir lore analizi durumu da var. Yani o, o, birlik seviyesinde değil. Organizational değil. depot değil yani taba ablika e kadar gelmiyor. Servis seviyesinde diyelim. Intermediate seviyede. Bakım yapılacak. Yani bunun bakımını asker birlik seviyesinde yapamayacak. Anakartın gönderecek borçlandığında. Peki geldiğinde ee, ne yapılacak bunun üzerine? 4 tane vida sökülüyor. Replace remove. Ar ar dediği motherboard replace remove ediliyor. Sonra tekrar yeni vidalar takılıyormuş. Ve bu işlem işte şu kadar dakika sürüyormuş. 30 bir adam dakika kadar sürecek. Tek tek mesela Taş panel arızalandığında hangi bakımlara uygulanıyor? Memory board arızalandığında, hard disk arızalandığında gibi. Tek tek bunları girmek gerekiyor. Peki bu taskler nereden geliyor? Bu da ee, şöyle geldik. Ee, maintainability kısmına. Support files, Maintainability, Task Library'yi sağ tıkladım. Burada mil hdbk 472 e, maintainability Prediction Handbook'un tasları bakın şurada otomatik olarak içeride var zaten. Ben bunu nexleyip aldığımda. E, buraya MilDBK'daki tasklar e, gelecek. Yani 4 aynı zamanda 470A Maintenability e, analizlerini de destekliyor. Modül. Bakın buraya tasklar geldi. Burada her mesela bir festener e, machine Screw replace dediğimizde bu bir corrective maintenance bir repair time bu kadarmış. Ve bir resm bir işlemi. Ve bir kişi gerekiyormuş. Bu tarz e, tasları buraya alabileceğiz. Aynı zamanda kendimiz de e, mesela burada sırf elektronikler için biliyorsunuz. Mekanikler için bir bakım kütüphanemizi kendi bakım görevleri kütüphanemizi oluşturabileceğiz. Mesela e, yağlama diye bir e, preventive maintenance koyabilirim. 6 ayda bir yapılacak. 6 ayda bir işte 30 dakikası alacak bir kişinin e, MTTR Element Frequency'e şunu yazacağız, saat cinsinden işte 6 ayı saate çevireceğiz ya da bir yıl olsun 8760 MPTR Element'i de mesela Interchange olsun. Bu şekilde bir task'ime dolayı tanımladım. Artık ben bunu herhangi bir, mesela bir rulmanın yağlama görevine e, bu task'ı bağlayabilirim. Buraya task'ı atıyorsunuz, gidip Interability kısmında task'ları bağlıyorsunuz. Ondan sonra e, modülün size yaptığı hesaplamalar prediction'daki failure rate'leri bunu kullanıyor. O yüzden prediction'ın da olması önemli. Şöyle maintainability'ye aynı zamanda bastığımızda yaptığı hesaplamalar mean maneuver per uh, operating hour yani MMH hesapları. Uh, mean uh, maneuver per maintenance section Burada en çok kullandığımız Meal Manor Operating var. Şuradaki. Yani bir operasyon saatinde kaç adam çalıştırmam gerekiyor. Yani ürünü bir saat idam edebilmek için sahada benim kaç kişiyi bakım için çalıştırmam gerekiyor gibi hesaplamalar. Bunlar genelde şartnamelerde de bize sorulan hesaplamalar oluyor. M-M-H, o Bunları O Level, I Level, D Level hesaplayabiliyoruz. Ee, bu hesabı yaptıktan sonra size MTTR'ı da veriyor tabii ki, mesela bakın geldik bu ekrana, az önce prediction'dayken bu MTTR değerleri yoktu. Şu anda ürünün MTTR değerleri de buraya geldi. MTTR ile birlikte şu şekilde raporlarda alabiliyoruz, işte MMH, OH, MTTR, farklı e, alt sistem ve alt sistemlerin bu şekilde. failure rate'ler, prediction'dan çekilmiş MMH, OH ve e, MTTR'larda, e, main telepilten gelmiş şekilde böyle parça fazla raporlarda alabileceğiz. maintainability raporları. Bunlar şunlar. Maintenability'ye geldiğimizde e, burada hesaplamaların raporları ayrı. E, Bir daha önce gösterdiğim e, benim orada oluşturduğum gibi raporlar var işte. E, burada task and times report da alabiliyoruz. E, bu task times report şöyle oluyor. <gülüyor> evet. Burada fail mmh -OH, MTTR. Bir sayfa arkaya geçtim. Evet, burada da hangi, arızlandığında hangi tasklar ne kadar süreyle yapılıyor, hangi bakım görevleri ne kadar süreyle yapılıyor? Bunları görebildiğiniz bir rapor. Ve hangi seviyedir? Repair level, Mesela I level burada. Yani LoRa analizi içerisinde.